Sen onu dinledin mi Emre? Sanki sus bi ya. Bir şey söyleyeceğim. Reel ha. Anana kodumun malı. Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. Harbiden çok dar bir yolda çocuğun önüne kırdı arkadaki araba. Haklıydı burada. <gülüyor> mırt, mırt Teşekkürler. <gülüyor> <Mırtla gülüyor> kaya geliyor galiba. <gülüyor> Çocuk! Bir ne basmasam öldü amınakoyim. Var böyle yarra ayıyo da. Geldi geldi buradayız babalar. Sıkıntı yok. Ne bitmez bir buçuk kilometreymiş imiş onlara. Sağ mı sol mu? Bir dakika otoyolu. ÇET! ÇET! <gülüyor> Ananı sikiiiil. Ananı sikil. Oğlum burda çok gazdık bak. Çet de çok gazdı biz de çok gazdık. Ama harbiden o kadar yol gittik. Çok güzel manzara çıktı. Değmişti yani. Mezarlık var. Ananı s***erim çık ya geri ya. Aa köpek var. Ayı ayı. Domuz domuz. Domuz kanka <gülüyor> domuzlar. Domuz domuz bak bak bak. bak. Hani? Domuz kanka şu domuzlar. Bak. Ne domuz oğul anamı s***. Bir şey söyleyeceğim ben o gün domuzu görmedim. Hep şimdi Mustafa'nın bak. Mustafa'nın inandırma şekline bak. Kanka, kanka bak, benim, bak, de, bak, benim de benim de. Sen de diyeceksin evet. <gülüyor> evet. Hani? Domuz kanka şu domuzlar. Bak. Ne domuz oğul anamı s***sinler domuzlar. Anamı s***sinler domuzlar kanka. Aa. Ne diyorum Domuz Bak Gitti Bak gidiyor Gitti gitti Domuz Dön Domuz. dön kanka Dön ne Bak, Domuz gidiyordum. Ya sizin <gülüyor> ben belanızı sıçayım <gülüyor> Tuba demiş ki Korkarak bir şey soracağım Senin şu oyuncu koltuğunun Kafa yastığını iki ay önce falan Çekip koltuğa fırlatmıştım. Asla gram yerinden oynatmayı Nasıl beceriyorsun Tuba Yayının Hangi kısmına geldin sen Az önce daha belimden çıkarıp Bir daha fırlattım ya hep aynı yere fırlatıyorsun Ha aynı yere fırlatıyorum. Bilmiyorum denk geliyor herhalde. Mesela... Biz burda... Abi orda tuş var ona bassana. Sen de araba... bir siktir. Çık ya. ya aleti tut şeyi çek. Tamam no oldu. Tamam makes... iyi. Ya, ya fela, kanka yapacağın işi zikiyim ya. Gerçekten şu ammına kodumuş. Ver şunu ya. <gülüyor> Dur bari şarjı, şarjı çıkart. Altı nerede? Altı, altı önünde. Salak mı <gülüyor> çocuk? Arkadaşlar şarj kablosu çıkartmak ne kadar zor olabilir ya. Ali Efe gerçekten arabada makara diye bir <gülüyor> Ne oldu <o> az önce? <gülüyor> Efe gerçekten arabada makara diye bir video yapıyorsun ve mırlayan kedi efsanesini. Efe <gülüyor> <sağ ol. gülüyor> Mırtlakay efsanesini ve eee neydi lan o? Dur hatırlayacağım. Ha ve hala orada kanka. Kolajını nasıl eklemedin abi? Yani onları yapman gerekiyordu bence. Bilmiyorum. Arabada makara birdedir belki. Arabada makara bir nerede o zaman? Ha o başka araba makarası olabilir. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bir WhatsApp grubu açmışlar Mırt diye çetin yarış falan orada sizin. Bir şey söyleyeceğim. Sallatıyor. Bu Aa, pırt geçen geçen acı yazıyor. Bir şey söyleyeceğim. Pırtlayan Kaya var ya. Yeni. <gülüyor> evet. Pırtlayan Kaya gerçekten Mırtlayan Kaya'nın yani gerçek hayatta sevgilisi mi? Hayır ya. ikisi aynı hesap galiba. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bu kadar şizofren olamaz ya. Mırtlayan kaya gerçekten pırtlayan Kaya desen misin? O, o benim, benim karım. O benim karım diyor. Hayır değilmiş bu arada, <gülüyor> değilmiş, değil diyor, değil diyor. Tam inandık <gülüyor> inandık <gülüyor> tam. Ee, bu arada iki tane link gelmiş durdur dur onlara da bakayım. Biri bu. E Efe, Efe buca gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bize şey söyleyecek çok iyi. Harbiden çok iyimiş. <gülüyor> Sana kalan donatı. <gülüyor> Ay. Bir de biraz üzerinden geçti ama reisi anmayalım mı demiş birisi. Nedir o? Kanka valla Reis'e bir R.I.P e, F patlasın benden, özlendi, unutmadık. Ama çok trip bu ya, valla bir de arkaya indent falan koymuşlar. Ben zaten e, modum yüksek, hadi düşürmeyelim hiç modumuzu. Tamamını izle, yok böyle bir şey demiş birisi, ne o? <gülüyor> <gülüyor> Bak elimin tersini yüzüne vururum senin ha! Elimi tersine yüzüne vurur emri yeter artık ya Orada çok korsak Ah mezarlık ya. var Adana s**erim çık ya geri ya Ah köpek var Ayı ayı Domuz domuz <gülüyor> Amına kodumun malı <gülüyor> Oroş bu çocuğa Salak ha. Birine basmasam öldü amına koyayım Neyse Mustafa bu köyün hikayesini anlatıyor Arkadaşlar Garipçe köyünde Çok garip olaylar olduğu için adı garipçe koyulmuş <gülüyor> İki tane Arkadaş 3. köprünün ayaklarının olduğu yerde Ayak demişken Mustafa'yı anmadan geçmeyelim <gülüyor> Şakaya bak Ayaklarının olduğu yerde yüzmeye çıktıklarında Açılıp denizin akıntılarında boğulmuşlar Ve söylentiye göre Hala o çocukların kulaç sesleri, bağırış sesleri Arıkçe köyünde yankılanırmış. Hala hocam kulaç sesleri mi geliyormuş? Hala. <gülüyor> ve hala <gülüyor> ve hala buradalarmış. Buradalarmış. Yalnız bu köy sıkıntılı bak şimdi neden başladı görüyor musun? Mırtı mırtı mırtı. Ay o ne geldi aktı biliyor musun? O mırtlayan Kaya Instagram hesabını ilk gördüğüm an Gerçekten gözlerimden yaş geldi gülmekten. <gülüyor> Gerçekten yani. Sen arada jtg'deyle görüyorsun fark ediyorum bu arada. Ben arada jtg'de mırt mırt diyorum. Mırtlayan kaya geliyor çete. Mustafa ile ben birbirimize bakıp yarılıyoruz. Kimse anlamıyor ne olduğunu. Mete arkada bize abi bu mırt muhabbetine falan diyorlar. Yapma kanka şöyle işte. Esra bir açalım mı çeti ya? Hazırım, açalım, açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bedpipe verme. Kanka Emre korkuyor oğlum. Kanka. Yolu çeksene. Ya bizimki, ben gerçekten ben kendimize garezimiz var amana kıyım. Var, var. Vallahi garezimiz var ha, ya. koç. Ne koçu kanka? Koç kanka. Kanka orman genel müdürlüğü amana kıyım. Abi sen niye yarıldın? Şaka yapalım. Emre, Emre bir şey söyleyeceğim. Ne zaman macera maceralıyayım? Kalka yarın arabaya veda yayına As siktir As siktir As siktir siktir Emre arabayı sattı Ya Halen Emre arabayı sattı ne? Evet. Yani. Bugün Göster. Gösterdi işte yani Aga Yak be yak golf <gülüyor> 5 bir dur arayayım. Hah, Emre sesli kulaklığımda şu an. Emre sesli kulaklıktayız da telefonuna niye bakmıyor? Niye bakmıyor lan telefonuna? Aşkım, Durum duymadım ya. Dur bir dakika. Duymamış hayatım. Ha, ha, cevap ver. Bak lan ben cevap ver. Kızacağıza vallahi canını sıkma ha. Caz yapma. <gülüyor> <gülüyor> Gökçe dedi ki dolunaydan dolayı ağrıyor. Sen Don bir sağ, sağdan girsene. Sağdan gir. Dolunay mı var? Ya ne yazmışaktır ya. Evet. Nerede lan? Nerede ne bileyim nerede amına. Ya uzunlarınızı sikeceğim. Buradan sağa mı döneceğim? Evet. Sen de açsan uzunlarını amına koyayım. <gülüyor> Gerek yok. Aç aç. Aç içeri hadi. Ananız. Ya bir şey diyeceğim. Efe, Efe bir durursa. <gülüyor> Chat şu Esra chatte boş yapanları banlar mısın? Direkt hiç sorgu sual yok. Kafalarına sana şunları ya. Ya bir şey söyleyeceğim ya. ya. Mallaşasınız Gerçekten... geliyor. Ne zaman açasa chat mallaşası geliyor chat. Hakikaten ben boş atayım. yapmayın ya. Valla samimi söylüyorum. Gerçekten boş yapmayın. Hakikaten boş yapmayın. Hakikaten boş yapmayın. Bir şey diyeceğim. Efe alene iletir misin peki? Gerçekten ee... bu kadar küçük kafalı insanlar beni izlemesin. Samimi söylüyorum yani. Küçük kafalarınız var. Ve hayatınız boyunca hiçbir ortamda kabul göremezsiniz bu küçük kafayla. Yani onu Heh, söyle. Ha, söyle. Duyarı şimdi kestim, ben... <gülüyor> <gülüyor> ee, ben şimdi yengeyle buluşmaya gidince şey yap, e, arabayı verir mi bana Alem bir sorsana be. Aloş. Sat. Satmayacağım Gökçe, ona göre. E, Gökçeyle buluşmaya giderken arabayı bana verir mi diyor. Ona göre satmayacağım diyor. <gülüyor> Veririm arabayı boş yapmasın diyor. Bu arada yürücülerimden <gülüyor> birisinin Gökçe olması pek eser. Ne? <gülüyor> Gökçe'ye modluk kattım, mod attım, attım Gökçe'ye benim chatten, Emre'yi bağımlı diye. Harbi İnşallah mi? İnşallah <gülüyor> sonra alene atacağım, Ya seninkini alıp alene atacağım. Tamam anlaştık. <gülüyor> Kanka! Sen bir anda arabada çok yer abi. He? Benle Emre bulmuşum. Şu an. Evet cevap Emre! Alan diyor ki, havuz başına falan inek mi diyor. Ben yayındayım ya, sıkıldık.